16 Ağustos, 22 Ağustos değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Değerli takipçilerim, umut hepimizin ışığı olsun. Ülkemiz aydınlığa, feraha kavuşsun. Mutlu olalım. Yalan dünya, hepimiz öleceğiz. Hiçbir canlı ölmesin yani doğadaki canlı Allah'ın bize emanet ettiği canı zaten teslim edeceğiz Rabbim geldiği vakit Rabbim aldığı vakit ama artık yeşillik doğa kuşlar böcekler yaşayabildikleri kadar yaşasın yani onların da bir ölüm evresi var ama yani doğal afetlerle ölmeyelim ya. Doğal afetler olmasın ya. Çok üzülüyorum ve çok böyle kalbim yanıyor. Dayı burçları özellikle e, dernek işleriyle uğraşıyorsanız, dernekle alakalı büyük derneklerde işler yapıyorsanız bu dönem planlı ve programlı şekilde çok yoğun tempolarınız olacak. Yeni çevre, yeni oluşum, yeni insanlarla ciddi diyaloglar ve bunlarla samimi alanlarla, samimi alan oluşturup, alanınızı güçlendirip sağlam sağlamlaştıracağız. Bu dönem güçlü, konumlu ve sizin işinize yarayacak yöneticiler var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de sağlam ve yeni iş kapıları için fırsatlar yaratacağınız kimlikler gözüküyor. Bol bol bu enerjilerin etrafında dolu, dolaşacaksınız ve büyük işler başaracaksınız. Yay burçları İşinizle ilgili sorumluluğunuz fazlasıyla artacak ve bu sorumlulukta rütbeniz ve yeriniz de rahata ermiş olacak ama sabit aynı noktada olan yay borçları biraz böyle pimpirikli ve endişeli. Evet sizde de bir değişim olacak. Unutulma dönemi bitiyor, farkındalık döneminiz başlıyor. Masanız değişecek, koltuğunuz değişecek, biraz maaşınız değişecek. Bu da sizi mutlu edecek. Eski işine geri dönmek isteyen ve bununla ilgili hukuki süreciniz varsa kazanacaksınız ama e, gir git gir, tekrar işe gitmeniz için bir altaya ihtiyacı var. Ama tüm hakları kazanıp o iş kapınız mecburen e, size tekrar hayatını alacak. İşten çıkmak isteyenler için de evet çıkın çünkü güzel bir teklif var buranın imzasası, maaşından da memnun memnun olacaksınız, enerjiyi de yenile yeniletmek istiyorsunuz. Hadi çık yeni kapın hayırlı. Yurt dışına gitmek, yurt dışı ile ilgili eğitim ya da orada çalışma başvurusu yapanlar için bence ticaret oraya bir şirket kuracaksınız. İş bağlantınızı orada ve oturum noktalarını ayarlayacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Eğitimle alakalı gidip orada iş şirketi kuracaksınız. Ve kafanızdaki planladığınız yerleşim aydınlığa kavuşacak. De, e, banka, finans, devlet, büyük kurumsalda çalışıyorsanız da burada bazı sorunların bittiği, daha dingin ve daha güvende olacağınız kapıların keyfini tadacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Değerli yay borçları, İşsizseniz ve gerçekten artık bir kapım olsun, devlet olmadı, ee, gittiğim yerlerde de olumlu sonuç bulamadım. Ne yapacağım, ailemin de ekonomik durumu çok zorda diyorsunuz ve artık harçlık istemekten çok utanıyorum diyorsanız, Eylül'ün 15'ine kadar işiniz hayırlı olsun, güzel de bir iş kapısı ve geliştireceğiniz, ve işte de başarı sağlayacağınız bir nokta. Gözün kapalı imzanat. Yeni işin, yeni kapın hayırlı olsun. Ve bazı borçların da var. Bunlardan da kurtulmak istiyorsun. E, 6 ay içerisinde de borçlarla ilgili bir rahatlama. Senin motivasyonun da artacak değerli yay borçları. E, ticarete atılmak isteyen, kendi markasını kendi alanını oturtmak isteyen bazı kadınlarımız, kadın yay burçları, kadın girişim başvurusuyla kendi markanızı, kendi çizkinizi yaratmak istiyorsunuz. Son zamanlarda spiritual, astroloji, kozmik enerjin, NMP, bu tarz merakınız varsa da, bunlarla ilgili enerjiniz yüksek, bununla ilgili eğitim alabilirsiniz diyorum. Yurt dışında üniversite ile ilgili kayıt ya da yüksek lisans evranızı bekliyorsanız olumlu şekilde gelecek. İstediğiniz bölümle ilgili de eğitiminiz sizin için hayırlı olacaktırım. Yalnız sizde erkek rahatsızlıkları baba, dayı, amca, abi eş, erkek rahatsızlıkları ve kalp ve damarla ilgili küçük bir operasyon söz konusu olabilir. Sonu aydınlık ama gereksiz panik yap kişileri sık boğaz etmeyin. Gayet rahat operasyonu desteklenecek olarak uyarı veriyor haritanız. Bir de ortaklı iş ayrımı düşünen bazı yay burçları var. Evet ortaklı ayrım için doğru zaman ama paran yok nasıl kurtulmaya bakıyorsun? Babanız ya da bir erkek desteğiyle alacağınız bir para ortak ticaretinizi tek başınıza yapacağınız, ortağına hakları verip ayıracağınızın kararını da vereceksiniz. Aşk konusunda bu ara böyle bir şey var. Hani... Benim, ben ben ilişki yaşayamıyorum. Tam ilişkiye başlıyorum, çok güzel gidiyor, yarım kalıyor. Tam bu doğru diyorum, ses soluk çıkmıyor. Tam bu tanıştırdığı insan benim kaderim diyorsunuz, kişiyi beğenmiyorsunuz. Böyle bir karışık bir dönem devam edecek ama e, bence e, Eylül'ün sonuna doğru gözleri e, iri, e, ama e, renk siyah ya da kahverik tonlarında kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Çok güzel bir kısmetiniz var. E, bu sizin kader ışığınız olacak. Hani ben, beni artık evlilik kaderim yok, ilişki kaderim yok, zaten rızkım da yok, öyle geldim diyen yay burçlarına güzel oluşumlar var. Hatta e, uzun süredir de e, kafanızdaki düşündüğünüz insanla da çok tesadüf bir noktada karşılaşıp, bununla ilgili de güzel bir sohbet yemek yemek yiyip tekrar ilişkiyi başlatma kararına geçiş yapacaksınız bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak evli yay burçları aslında sizde sorun ne biliyor musunuz? E, evin enerjisi ilişkinizi boğmuş yani eviniz basık mı? cansız mı? heyecan? acil ev değiştirmeniz lazım o yüzden bu evde biraz soğukluk var Yani yemek yerken bile ayaküstü sohbetler, gereksiz tartışmalar var bu evin bir enerjisi değişmeli. Bazı yay burçları da özgür olmak istiyorum. Bu evlilik beni yordu ve boşanma kararı verdim ve ailenizle de konuştunuz. Bu baş boşanmayı kendi mantığınızda doğru yapacak özgürlüğünüze ve huzurunuza erişeceksiniz. Sporla uğraşan Sanatla uğraşan yay burçlarında da farklı anlaşmalar, kendinizi ispatlayacağınız noktalar var. Bunu doğru değerlendirmeniz size çok büyük bir keyif ve mutluluk verecek. Hoşçakalın, umutla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.